Avrupa'nın en büyük limanına ev sahipliği yapan Hollanda'nın en büyük ikinci kenti Rotterdam'dan herkese merhabalar. Bu şehirde 600 binden biraz daha fazla insan yaşıyor ve bu nüfusun yarısı yaklaşık farklı milletlerden oluşuyor. Yani çok uluslu bir şehir burası. Çünkü bu şehirde bulunan liman bu şehirdeki iş hacmini çok geliştirmiş ve insanları da bu şehre çekmiş bu iş kapasitesi. Ben Hollanda'da gördüğüm en fazla gökdeleni bu şehirde Rotterdam'da gördüm. Şimdi ana tren istasyonunun oradayım. Güzel, modern bir tren istasyonu var buranın. Bütün tavanı bu gördüğünüz binanın güneş panelleriyle kaplıymış ve bu tam köşesi, sivri köşesi de şehir merkezini işaret ediyormuş. Şimdi Erasmus Köprüsü'ne gideceğim. Ee, OVFITS'ten bir tane bisiklet kiraladım. Ovifits buradaki e, tren istasyonlarından kiralayabileceğiniz bisikletin ismi aslında. Günlük 4,5 euro veriyorsunuz ve bütün gün 24 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Erasmus Köprüsü'nde görüşürüz. Oradan da yemek yiyeceğimiz bir yer olan Phoenix Food Factory'ye gideceğiz diyeceğiz. Şu anda tam önümde bulunan Erasmus Köprüsü Rotterdam'ın Yeni Maas Nehri etrafında bulunan iki yakasını birbirine bağlayan en güzel köprü. 800 metre uzunluğunda ve 1996 yılında inşa edilmiş. Hollandalılar bu köprüye şeklinden dolayı kula cool kabını takmışlar. Bu köprü ismini Rotterdamlı ünlü filozof 15. yüzyılda yaşamış olan Desiderius Erasmus'tan almış. Erasmus hayatı boyunca Avrupa'da birçok şehri gezmiş ve çalışmalarına oralarda devam etmiş. Aynı zamanda çok bilinen bu öğrenci değişim programı olan Erasmus'ta ismini Rotterdamlı Desiderius Erasmus'tan alıyor. Şimdi Fenex Food Factory'a geldim. Burası büyük bir alan. Farklı çeşitlerde yemek satan insanlar var. Tezgahlar var. Şehir merkezinde biraz uzak ama denemek istedim bisikletleyim diye. Yoksa normalde şehir merkezinde daha fazla seçeneğinizin olduğu çok ünlü bir yer de var. Orayı da göstereceğim birazdan. Burayı merak ettim çünkü insanlar bahsetmişler. İçeride birkaç tane dükkan var. Yani şarküter ürünleri satan, kahve satan, fırın tarzında bir yer var. Ee, birkaç tane de böyle bar gibi bir yer var. Sandviç yapan yerler var. Bir cheesecake brownie aldım. Bir de capuchino aldım. Bu ikisine 5,5 euro ödedim. Burası gerçekten çok cool bir yer. Aslında şehir merkezindeki market hola gitmeyi düşünüyordum yemek yemek için ama iyi ki gelmişim. Ortama atmosferi, ambiyansı gerçekten güzel bir yer. Vaktiniz varsa gelin. Biraz uzak sadece şehir merkezine. da Splash Tour diye bir aktivite var. Otobüs sizi şehirde gezdiriyor. Ondan sonra suya iniyor ve suda vapur halini alarak bir de suda gezdiriyor. Şimdi ben bunun nereden suya indiğini bulmaya çalışıyorum ve çekmek istiyorum. çıkamadı. İkinci de çıkabilecek mi? Haydi. Çıktı galiba yok kaldı yine kaldı. Hayda. Evet. Çekiyor Çıktı Biz geçen geldiğimizde de aslında Splash turun otobüsünün nereden suya indiğini bulmaya çalışmıştık ama e, bulamamıştık. E, şimdi onun yerini buldum. Tam e, karşıdaki kulenin ve yanındaki yeşil kubbeli yapının o yeşil kubbeli yapı mağa Tüneli. Birazdan o mağa Tüneli'nden karşısı da yani benim bulunduğum yerdeki tarafı da şurası. Bu mağa Tüneli'nden karşıya geçeceğim. Tamamen suyun altından yapılmış olan 2. Dünya Savaşı sıralarında yani o kadar eski bir tünel burası. E, aynı arkada kalan Erasmus Köprüsü gibi yeni Maas Nehri üzerinde karşıdan karşıya geçmek için kullanabiliyorsunuz. Bir katı bisiklet yolu bir katı da yürüyüş yolu. Bir kilometre gibi de bir uzunluğu var bu tünelin. Buradan gireceğiz şimdi. Suyun altından bisikletimizi sürerek tam şu teknenin geçtiği yerden şu an, şu su taksisinin geçtiği yerden tam karşıya geçip şu yeşil kubbeli yerden çıkacağız karşıya. Bu tünelin uzunluğu 1373 metreymiş ve 1937'de başlanıp 1942'de tamamlanmış. Hollanda'nın en eski sualtı köprüsüymüş bu. Şimdi e, buradan karşıya geçtikten sonra da Delshaven denilen. E, İkinci Dünya Savaşı'nda hiç hasar görmemiş. E, buranın e, gayet iyi korunmuş bir bölgesine gideceğiz. Orada da ünlü bir biracı var. E, De Pilgrim diye. Orada da e, atıştırmalıkla bir bira içmeyi düşünüyorum. Delshaven'da, e, De Pilgrim'de görüşmek üzere. Şimdi beraber karşıya geçelim tünelden. tamamen ücretsiz bu arada. Bayağı da serin içerisi. Şu an suyun altından gidiyor olmak biraz korkutucu, biraz keyifli. şehrin diğer kıyısından selamlar. Şimdi Delphavuna gidiyoruz. Euromast Tower'ın üzerinde insanları görebilirsiniz. Burada bir restoran da var. Ee, konaklayacak birkaç oda da varmış. Tercihe dayalı isterseniz gelebilirsiniz. Şehri güzel bir şekilde gördüğünüzü söylüyor buraya çıkanlar. Ben çıkmayacağım. Bugünkü planımda yok. Evet, şehrin bu kısmının yıkılmadığı belli. Hemen güzel yapılar şu arkada başladı. Şurada bir tane yel değirmeni de var. Delf aslında Delf Limanı demek ve burası 1811'e kadar e, Delf'te bağlı bir limanmış. E, sonra kendi başına bir belediye olmuş ve 1886'da da Rotterdam'a bağlanmış. E, burası e, Leyden'de anlatmıştım, Hacılar diye bir grup var e, Pilgrim diye geçiyor. E, Amerika'yı kuranlar e, bu limandan, Leyden'de yaşamıştı onlar, bu limandan Amerika'ya gitmişler. Ve bu şehirde bulunan eski kilise onlardan sonra Pilgrim Körk, yani yani Hacı Kilisesi olarak anılmaya başlanmış. Böyle de önemli bir tarihe sahip bu bölge. Şöyle bir sebzeli sandviç söyledim. Bir de Speedwell diye en ucuz biralarını sipariş ettim. Bu 3 euro 90 sent. Bu da 8 euro. Bakalım tadı nasılmiş. <gülüyor> Tuz ya, dedi tuttuk ya. ya. Çok hastaneye ama çok kötü oldu. Ee, ekmek arası kızartma aslında bu. Kötü değil çünkü çok acıktım. Bira da bu arada baya güzel geldi. Çünkü çok bisiklet sürdüm. Çok yoruldum muhtemelen susadım. Umarım şu an tuz sandviçi berbat etmemiştir. yok. Şu an hala iyi. Bir güzel. Susadım diye mi bilmiyorum dediğim gibi ama güzel. Şöyle dışarıda oturabileceğiniz bir alanı da var. Ben bahçeye oturdum. Buranın ismi de anlayacağınız üzere yanındaki kilise gibi Buradan Amerika'ya giden o Pilgrim grubundan geliyor. Yağmur yağmaya başladı ama hava durumunu biliyordum. Hemen e, giydim yağmurluğumu ben de. Vittedi diye bir sokağa gidiyoruz. Bu sokakta fazla sayıda kafe var ve fazla sokak sanatı var. Ee, güzel bir yer. Yani insanlar burada ee, toplanıyorlar ve eğleniyorlar. Oradan sonra da zaten Marktal tarafına gideceğiz. Kübe evleri görüp artık videoyu bitireceğiz. Vittede Vichitrat'ta görüşmek üzere. Yine bir kanal ve güzel bir manzara. Vittede Vichitrat burası. Geldik. Sağlı sonlu kafeleri görüyorsunuz. Şimdi bu sokakta sanat var dedikleri için rastgele döndüm. Ben duvarlarda birçok grafiti görmüştüm. Bakalım bulabilecek miyim? Evet şurada bir evde buldum gibi. Evet bu sokağa gelmek isterseniz gelebilirsiniz burası internette anlaşıldığı üzere daha çok böyle gençlerin geldiği toplandığı alternatif bir sokakmış ve baya ünlü şu an ee, ben yeni yemek yedim o yüzden hiçbirinde oturmayacağım size sadece etrafı göstermek istedim ee, sizin tercihiniz vaktiniz varsa gelin Rotterdam'da Türk konsolosluğu var. Buranın kalabalık olmasını bekliyordum. Çünkü herkes oy kullandı aynı doğuna bile çok sıra bekledik. Belki içeride devam ediyordur. Tarihlerin çünkü hala devam ettiğini düşünüyorum. Ama Rotterdam'da Türk konsolosluğu olduğunu bilin diye bunu da buraya eklemek isterim. karşısındaki meydan Market Square olarak geçiyor. Market meydanı. Şu sol tarafındaki yapı Market Hall dedikleri. İçerisi yemek dükkanı dolu olan bir yapı. Ee, dışı da bunların hepsi apartman aslında. İnsanlar yaşıyor burada. Hemen sağ tarafa çevirdiğimde küp evler var. O ünlü Rotterdam'ın küp evleri. Hemen şuradaki yapı sanıyorum ki apartman İnsanlar yaşıyor orada. Şu yanındaki garip sarı borulu e, bina ise kütüphane. Market olda tatlı yemeyi düşünüyorum. Küb evleri de size göstereceğim. Ondan sonra yavaş yavaş bitiriyorum videoyu. Evet, böyle devasa bir yapı, değişik bir mimari. Zaten bu meydan farklı tarzda mimari eserlerle dolu. Güzel mi? Bence birçoğu değil. Ama farklı. Bakalım içeride neler varmış. Bakın bu pencerelerin, yandaki pencerelerin hepsi ev penceresi. Ama muhtemelen hiçbiri açılmıyor çünkü kokudan duramaz insanlar. İçeride yoğun yemek kokusu var. Bol bol Türk yemek dükkanı da bulabilirsiniz. Canınız Türk yemeği çekiyorsa burada bir hayli mevcut. Bazı dükkanların terasları da var. Şurada bakın yemek yiyenler var. Aldıktan sonra oraya çıkıp yiyebiliyorsunuz. Biz daha önce de gelmiştik buraya. O bahsettiğim teras katlarının bir tanesinde yemiştik. Şimdi ama ben kendime tatlı arıyorum. Çünkü az önce yedim. Umarım güzel bir şeyler bulabilirim. Kanoli alacaktım ama her fırsatta kanoli alıyorum ondan vazgeçtim belki biraz İtalya'yı özledim o yüzden hep elim ona gidiyor e, dondurma aldım lezzetli de çikolatalı ve antep fıstıklı aldım ice salon diye bir yerden e, 4.25 bu böyle burası küpevlerin ortak alanı toplamda 38 tane küpe var burada bir tanesinin içi de gezilebiliyor tam şu şu an gördüğünüz giriş kişi başı 3 euro birçok yere göre uygun bir mahalle gibi aslında. Burada güzellik merkezi. Burada magnet satan bir dükkan. Burada da yine hediyelik eşya satan bir yer. Ve burada tabii insanların evleri var ve yaşıyorlar. Sadece sergi için mimani bir gösteriş için yapılmamış. Burası insanların evleri aynı zamanda. Kalmak isterseniz burada bir hostel de var. Bugün size gösterdiğim rotayı bisikletsiz yapmayın. Çünkü çok uzak yerlere gittim. Ee, belki videodan anlaşılamamıştır. Ee, yürüyerek gidemezsiniz. Ee, ama benim yaptığım gibi bu OVFIT'i kiralayabilirsiniz. Çünkü bence mükemmel bir uygulama. 24 saat için sadece 4,5 euro ödüyorsunuz. Yanınızda trene bindiğiniz kartınızın olması yeterli. Ee, onu söylemek istedim ya da bisikletiniz yoksa daha merkeze yakın haritada koyduğum haritada daha merkeze yakın yerleri tercih etmeye çalışın yoksa daha fazla gün ayırın bu şehre çünkü Rotterdam büyük bir şehir. istasyonda inip stasyona sırtınızı verdiğinizde dümdüz yürürseniz e, şu an olduğum bölgeye geleceksiniz. Burası birçok alışveriş mağazasının bulunduğu e, Rotterdam'ın merkezi. Burası baya büyük bir merkez. Yani bulamayacağınız, isteyip de arayıp da bulamayacağınız bir markanın olduğunu düşünmüyorum çok. Niyetiniz alışverişse burayı es geçmeyin. Dediğim gibi istasyona zaten çok yakın. Ben burada alışveriş harcı ne yapılabilir? E, i̇nternette çok bir bilgiye rastlamadığım için burayı çok çekmedim. İstasyona da geldim sayılır. Videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonrakinde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.